Tekrar hoş geldiniz. Atış hareketi problemlerine devam edelim. Bu videonun çok eğlenceli olacağını düşünüyorum çünkü size arkadaşınızla oynayabileceğiniz bir oyun öğreteceğim ve oyunumuzun ismi de bir topu hangi hızla ne kadar uzağa atabileceğimizi görelim oyunu. İsminden de anlaşıldığı gibi çok merak uyandırıcı bir oyun. Şimdi oyundan önce bu zamana kadar neler öğrendiğimize bir bakalım. Neler öğrenmişiz? Yer değişikliği, ortalama hız çarpı zamana eşittir, bunu öğrenmişiz. Hız değişiminin, ivme çarpı zamana eşit olduğunu biliyoruz. Ayrıca, ortalama hızın son hız artı ilk hız bölü 2, yani v ort eşittir. v son eksi v ilk bölü 2 olduğunu biliyoruz ve tabii ki hız değişiminin son hız eksi ilk hız, yani v son eksi v ilk olduğunu da biliyoruz. Bunu tahminen sezgisel olarak da biliyorsunuzdur, diye düşünüyorum. Hız değişimi, en sonda sahip olduğumuz hız, eksi başlangıçta sahip olduğumuz hız. Kolay. Muhtemelen zaten siz bu formülleri bu videoyla karşılaşmadan, seyretmeden önce de biliyorsunuzdur ve az sonra yazacağım iki tane sezgisel olmayan formülü yukarı yazdığım formüllerden de çıkarabiliriz. Unutmuş olsanız bile, bu formülleri tekrar çıkarmayı bence denemelisiniz. Çünkü, yani unutmadıysanız bile formülleri çıkarmayı denemelisiniz. Böylece unuttuğunuz zaman formülleri tekrar elde edebilirsiniz. Yer değişimi, yer değişimi küçük d kullanacağım bundan sonra eşittir. ilk hız çarpı zaman artı ivme çarpı t kare bölü 2. Bu formül şimdi sezgisel olmayan iki formülden biri. İkinci formül ise son hızın karekökü eşittir ilk hızın karekökü artı 2ad. Bütün formülleri çıkardık ve size tavsiyem bu formülleri kendi başınıza tekrar çıkarmayı denemeniz. Ama bu iki formülü kullanarak biraz önce bahsettiğim oyunu oynayabiliriz. Sadece bir topa, bir kronometreye ve belki atışınızı izleyecek birkaç arkadaşa ihtiyacınız var. Hepsi o. Peki, bu oyunu nasıl oynayacağız? Topu atabildiğimiz kadar yükseğe atacağız ve havada ne kadar kaldığını kronometreye bakarak öğreneceğiz. Yani topun yerden ayrılma zamanını, aslında elinizden ayrılma zamanını ve yere tekrar ulaşma zamanını biliyoruz. Zaman bize verilmiş. Peki, başka neler biliyoruz? İvmenin eksi 10 metre bölü saniye kare metre bölü saniye kare olduğunu biliyoruz. Ama eğer bu oyunu para için oynuyorsanız, ivmenin değerini kesin olarak bilmeniz lazım. Yani ivmeyi eksi 9,81 metre bölü saniye kare almalısınız. Peki, yer değiştirmeyi biliyor muyuz? Yer değiştirmeyi biliyor muyuz? Bu soruya karşılık şimdi diyeceksiniz ki, topun ne kadar yükseğe çıktığını bilmiyoruz, diyeceksiniz. Ama sorduğum toplam yer değiştirme. Top, harekete yerden başladı ve boyunuz tahminen 30 metre değil. Ve şu an yine yerde. Yani yer değiştirme delta t sıfıra eşit. Oldukça ilginç. Toplam yer değiştirme vektörel bir büyüklüktür çünkü bu durumda önemli olan yönlerdir. Size topun ne kadar uzağa gittiğini söylediğimde topu takip ederek ne kadar yükseğe çıktığını ve hangi yükseklikten yere düştüğünü söyleyebilirsiniz. Ama kesin bir ifadeyle söylersek, yer değiştirme topu attığınız anda, kolunuzun yere olan uzaklığına eşit. Mesela boynuz 2 metre ise, yer değiştirme 2 metre olmalı. Ama biz şu an bununla uğraşmayacağız ama arkadaşınızda iddiaya girdiyseniz, bence bu formülü kullanın. Neyse şimdi birkaç şeyi hesaplamaya çalışalım. Hesaplamak istediğim ilk şey, topu hangi hızla attığım v ilk eşittir soru işareti. Peki, bu formüllerin hangisini kullanabilirim? İlk hızı v ilk. Önce formül kullanarak hesaplayacağım, sonrasında bunu hesaplamanın daha kolay yolunu anlatacağım. Ayrıca bu formülleri arkadaşlarınızla eğlenmek için kullanabileceğinizi de göstermek istiyorum. Evet, zamanı, ivmeyi ve yer değiştirmeyi biliyoruz. O zaman v ilk'i bulabiliriz. Bu durumda yer değiştirme 0. 0 eşittir v ilk çarpı t, v ilk çarpı t artı a, ivme. Çarpı t kare bölü 2. İvmenin, yani g'nin değerini de eşitlikte yerine yazalım. Yani eksi 10 metre bölü saniye kare. İvmeyi eksi 10 kabul ettim, 2'ye böldüm ve sonunda eksi 5 çıktı. Yani v ilk çarpı t artı 5t kare ve ilk çarpı t eksi 5t kare sıfıra eşit oluyor. Eğer ivmeyi 9.81 alsaydık sonuç 4.1905 olacaktı. Neyse probleme devam edelim. Eğer bu denklemden v ilki bulmak isteseydik denklemi t parantezine almamız gerekirdi. Fiziğin güzel taraflarından biri de, yaptığımız her şeyin, aslında gerçek hayatta yaptığımız muhakemelere dayanıyor olması. Şimdi yönleri değiştirip, denklemi t parantezine alalım. t çarpı v ilk eksi 5 t eşittir 0. Güzel. Denklemi bu yoldan çözebilirim çünkü sabit bir terim olmadığından dolayı ikinci dereceden denklemleri kullanmama gerek yok. Ve ilkin pozitif bir sayı olduğunu varsayıyorum ve biliyorum ki bu denklemi sağlayan 2 tane zaman var. Bu duruma göre ya t 0 olmalı ya da v ilk eksi 5 t 0'a eşit olmalı. Yani bu denklemi çözersek de v ilk 5 t'ye eşit olmalı. Peki bu durum bize ne anlatıyor? Eğer hızı bilseydik t'nin v ilk bölü 5 olduğunu söyleyebilirdik. Bu çok havalı çünkü, yer değiştirmenin sıfır olduğu iki tane zaman var. t sıfıra eşitken, yani daha topu atmamışken, yer değiştirme doğal olarak sıfırdır. Ve t, v ilk bölü 5'e eşit olduğunda da top yine yerdedir. Bu sadece matematik değil, burada yapıyor olduğumuz her şeyin gerçek dünyada da bir uygulaması var. Şimdi, denklemimizi çözdük. Yani, v ilk 5 t'ye eşit. Şimdi arkadaşınızla dışarı çıktınız ve topu attınız, topun dikey doğrultuyla küçük bir açı yapması bir sorun oluşturmaz. Yatay atışta öğreneceğimiz dikey ve yatay hareket birbirinden bağımsızdır. Dolayısıyla topu dik bir şekilde attığımızda, ilk hızın iki boyutlu harekette öğreneceğimiz dikey hıza eşit olduğunu görüyoruz. Bu durum biraz kafanızı karıştırdı eminim. Ama umuyorum ki vektörleri öğrettiğim zaman yani birkaç video sonra size daha anlamlı gelecek. Neyse şimdi ne olacağına bir bakalım. Eğer topu dik olarak yukarı atarsam ve 2 saniyede yere ulaşırsa yani düşerse v ilk eşittir t metre bölü saniye formülünü kullanabilirim. Yani t'yi 2 aldığımızda v ilkin 10 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Eğer top 10 saniye boyunca havada kalıyorsa, ilk hızı 50 metre bölü saniye buluruz ve bu baya hızlı. Ve bir sonraki videoda topun ne kadar yükseğe çıkacağını hesaplayacağız. Hoşçakalın.